Merhabalar efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler dilerim. Appendix hani yazılışı farklı olabilir. Apendis diyenler var, apandis diyenler var. Appendix kelime anlamı itibariyle solucan şeklinde demek. Kör bağırsak, kalın bağırsağımızın sağ alt tarafında yer alan çıkmaz bir sokak. 30 santime kadar uzun olabilir ama genelde 6 ila 9 cm uzunluğunda bir bağırsak parçası. Appendix İltaplandığı zaman sonuna bir iteki geliyor ve appendicit oluyor. Herkeste appendix olacak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü 100.000 kişiden birinde appendix yok. Buna karşın 20 kişiden biri appendixini appendicit nedeniyle ameliyathanede bırakıyor. Ben de onlardan birisiyim. Ve karın zarı ithabı olursa tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. Ve yılda 50.000 kişinin appendicit nedeniyle hayatını kaybettiği söyleniyor. Hiç de fena bir rakam değil. Acaba appendix böyle kör bağırsaksa hani gerekli mi? Niye böyle bir kör nokta var? Niye bir çıkmaz sokak var diye aklınıza gelebilir. Bu su geçerliliğini koruyor. Bu tablodaki gibi atalarımız aslında etçil değiller. Çok ender avlanabiliyorlar. Çünkü bir hayvanı avlamak ne kadar zor tahmin edebiliyorsunuz. Genellikle otçul meyve ve sebzelerle besleniyorlar. Dolayısıyla dinliyor ki bu o dönemden kalma yani sadece meyve sebze. ...yle beslenen bir insan için gerekliydi. Şimdi ise o tamamıyla ortadan kalktı. Dolayısıyla bu da zaman içerisinde kaybolacak diye bir teori ileri sürülüyor. Ama bu tamamiyle bir teori illa da kaybolacak diye bir şey söz konusu değil. Onun ötesinde appendix acaba bizim için gerekli mi? Appendix'in görevi nedir? Evet appendix küçük bir bağırsak parçası ama sadece bize özgü değil, 32 memeli türünde de var. Yani sadece bizim için organize edilmiş bir bağırsak parçası değil. Bakın çok güzel bir resim. Böyle mavi mor görüntüler görüyorsunuz. Bu bir kesit, appendiksin kesiti. O mavi mor görünen yerler boya ama boyalı olan yer lenfoid doku. Bu lenfoid doku bağışıklık sistemimizde görev yapıyor. Yani gördüğünüz üzere burada çok ciddi bir miktarda bağışıklık dokusu lenfoid doku var. Dolayısıyla vücudumuzdaki bağışıklık sistem için Önemli bir yer olabilir. En azından doku olduğuna göre böyle olması mantıklı geliyor. Onun haricinde ikinci bir nokta daha var appendix için. Appendiksin içerisinde bağırsaktaki bakterilerin küçük bir deposu olarak bakabilirsiniz. Sindirim için gerekli olan yararlı enzimler burada depo ediliyor. Biliyorsunuz son yıllarda bu mikrobiyata denilen bağırsaktaki bakteri florası önem kazandı. Ve hatta bakterileri eksik olanlara dışkı nakli bile yapıyorlar. Dolayısıyla burada bir bakteri deposunun olması gayet iyi. Appendix kaybolursa ne olabilir diye bir düşünce söz konusu olabilir. Tabii ki bu yüzlerce yıl sonra ortaya çıkabilecek bir şey. Bakteri mikrobiyatımız değişecek. Ondan sonra hastalıklara karşı belki bir parça daha hassas olabileceğimiz iddiası var. Ama sonuçta bir apendiks'e sahibiz ve bağışıklık sistemimize de lenfoid dokusuyla da katkısı olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu küçük parçanın mutlaka ve mutlaka bilmediğimiz bir fonksiyonu da olabilir. Yani varsa. Oradan değil mi? Hikmeti de vardır ve mutlaka işe yarar. Peki, appendikse alınanlarda bir hastalık ortaya çıkıyor mu? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. En azından bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla appendiksin vücudumuzda bulunması belki de bizim anlamadığımız başka bir noktadan bakmamızı gerektiriyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Genel bir karın ağrısı sağ alt tarafta, kasığa doğru bir karın ağrısına dönüşür. O küçük apendiks bazen böyle çok şişer. içi bakteriler tarafından tıkanır veya dışkı tarafından tıkanır. Viral enfeksiyonlar da, da olabilir. Bazen apendiksi çıkartırlar. Aslında normal görüntüdedir ama teşhis konulmuştur. Çok basit bir testi var. Yıllar önce eski bir hocamız söylemişti özellikle çocuklarda ağrı varsa, sağ yanın üzerinde zıpladığı zaman ağrı varsa çocukta o appendesi demektir diye söylerdi. Ama bugün içine artık çok ileri tetkikler var. Ama en azından bunu da size küçük bir not olarak ileteyim. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. aşağı olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.